Hastalarımızı online olarak muayene ediyoruz. İşin açıkçası her zaman hastanızı karşı karşıya görmeyi tercih ederiz. Çünkü bu şekilde elimizi dokundurabiliriz, karşımıza göre çok fazla sorular sorabiliriz. Ama Covid'ten dolayı online muayene geçmek durumunda kaldık ve bazı hastalarımız uzaktan muayene ediyoruz. Çünkü bazı kısıtlamalardan dolayı hastalarımız şehir değiştiremiyor ülke değiştiremiyor ki zaten özellikle son zamanlarda ülke dışından çok fazla talep var ve biz bu hastalarımızı online olarak görüşüyoruz. Sesli veya görüntülü oluyor. Şimdi bunun normal muayeneden bir farkı var mıdır? Evet. Burada hikaye alma yönünden aslında hiçbir farkı yoktur. Karşılıklı Görüşme yapıyorsunuz, şikayetlerini alıyorsunuz, hikayesini dinliyorsunuz. Ve belli bazı tavsiyelerde bulunuyorsunuz ve bazı laboratuvar tetkiklerini istiyorsunuz. Kişi o laboratuvar tetkiklerini bulunduğu şehirde veya ülkede yaptırıyor. Tekrar bize dijital yoldan gönderiyor ve bakıyoruz tekrar değerlendiriyoruz. Ve buna göre bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Genelde olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Edemediğimiz zaman hastayı mutlaka davet ediyoruz ve karşılıklı görüşüyoruz. Ve gerekirse endoskopik incelemeleri üzerine ekliyoruz. Bu online muayene ile görüştüğümüz kişilerin mutlaka kontrol hakları vardır. Ve bu online muayene yaptığımız kişiler 3 ay sonra, 5 ay sonra veya 8 ay sonra hiç fark etmez. Mutlaka bize kontrola gelmeliler. Bunu talep ediyoruz. Vakit buldukları zaman, geldikleri zaman İstanbul'a bize bir uğruyorlar ve karşılıklı görüşüyoruz. Ve bazı konuları tekrar aydınlatıyoruz.